Aktivasyon kodu nasıl aktif edilir? Diye istemciye giriş yapabilmek için sunucu tanımlamamız gerekmektedir. Bunun için Diye Yetkilisi tarafından verilen aktivasyon kodu ile Diye.com.tr adresimizden sayfanın en altında bulunan Yükleme ve Aktivasyon alanından Diye App'i indirip kurulumunu sağlamalıyız. Gerekli işlemlerin nasıl yapılacağını Diye istemci nasıl kurulur videomuzdan izleyebilirsiniz. Aktivasyon alanına gelerek açılan pencerede Aktivasyon kodumuzu yazarak göndeririz. İkinci adımda ne kadarlık demo süresine sahip olduğumuzu, paket içeriklerimizi ve paket açıklamamızı görüntüleyebiliriz. Devam dediğimizde üçüncü adımda oluşturmak istediğimiz sunucu bilgilerini tanımlamamız gerekmektedir. Ya kodu, firma unvanı, yetkili adı soyada, bilgi maili gönderilecek e-posta adresi daha sonrasında vergi dairesi seçimi yaparız. Eğer şahıs firmasıysak ilgili seçimi yapıp vergi numaramızı veya TC kimlik numaramızı yazmamız gerekmektedir. Dördüncü adımda Diye Üyelik Sözleşmesi yer almaktadır. Sözleşmeyi okudum, onaylı yorumu işaretleyerek devam ederiz. Dördüncü aktifleştirme işlemini tamamlamak için e-post adresimize gönderilen mesajdaki linke tıklamamız gerekmektedir. Sunucu aktifleştirme onayı mailimizdeki linke tıklarız. Aktivasyon işlemini tamamlanmıştır. Birkaç dakika içerisinde Ziya sunucumuzu kullanmak için gereken bilgiler e-posta adresimize gönderilecektir. Lütfen istenmeyen mesaj kutunuzda kontrol ediniz. İkinci mailde sunucumuzun hazır olduğunu ve sisteme giriş yapabileceğimiz bilgiler yer almaktadır. Ve i̇stemciyi çalıştırıp maildeki bilgilerle giriş sağlayalım. Ucumuza giriş yaptığımızda ilk kurulum ayarlarını yapmalıyız. Firma kart bağımlılığını genel olarak seçersek, ucumuzda birden fazla firma tanımlayacak isek cari stok gibi bilgilerimizin tanımlayacağımız diğer firmaları da eklenmesini sağlayacaktır. Bağımlılığı özel olarak seçersek bilgiler ekleyeceğimiz firmada görüntülenecektir. Dövizler alanında firmamızda kullanacağımız dövizleri seçeriz. Daha sonrasında ana dövizimizi buradan belirleriz. Oluşturulacak firma ismimizi yazdıktan sonra kullanıcı kodu ve şifresini belirleriz. Oluşturacağımız bu kullanıcının sisteme dair tüm yetkileri olacaktır. Kurulumu bitir dediğimizde sunucumuza oluşturduğumuz kullanıcı ve şifresiyle giriş yapmalıyız. Yeniden istemciyi çalıştırarak oluşturduğumuz kullanıcıyla sisteme giriş sağlarız. Giriş yaptığımız kullanıcı lisansımızda satın aldığımız kullanıcı sayısından düşecektir. Operatör kullanıcısı ise satın aldığımız kullanıcı sayısını etkilemez. İkinci gelen mail'i saklarsak kullanıcılarımızın şifrelerini unutması durumunda operatör sunucusu ile sisteme bağlanarak Şifreleri güncelleyebiliriz.